Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 7 Haziran Perşembe günü gelinin mutfakta Ramazan kebabı yapıldı. Bu enfes yemeğin tarifini sizler paylaşıyorum. 4 adet yeşil biber, 1 adet karabiber, çay kaşığı, 1 veya 2 bardak su, 12 tane arpacık soğan, 250 gram kuşbaşı, dana eti, sıvı yağ, biber salçası, 1 tatlı kaşığı, 1 veya 2 adet domates, 1 adet tuz, çay kaşığı, 3 veya 4 adet patlıcan, 2 veya 3 adet patates, 1 su bardağı nohut veya fasulye, domates salçası, 1 yemek kaşığı, Patatesleri küp şeklinde doğrayın Patlıcanları culan kesin Biberleri de culan kesin ve kızartın Kızarttıklarınızı fırın tepsisinin kenarlarına dizin Tencereye yağ koyun ve etleri kavurun Etler kavrulurken arpaçık soğanları ekleyin Belli bir kıvama geldiğinde karabiber tuz ekleyin Daha sonra üstüne bir bardak su ekleyin Etler kıvama gelene kadar harlı olmayan ateşte pişirin. Bu sırada nohut veya fasulyeleri haşlayın. Etiniz kıvama geldiğinde haşlanmış olan fasulyeleri veya nohutları tencereye ekleyin. Etiniz piştiğinde hazırlamış olduğunuz fırın tepsisinin ortasına koyun. Domatesleri de kesik üzerine yerleştirin. Son olarak da salçalı sosunuzu hazırlayın, bu enfes yemeğin üzerinde gezdirin, 180 derecelik fırında 20 veya 25 dakika pişirin, Ramazan'ın vazgeçilmez kebabı hazır, afiyet olsun.